Sevgili öğrenciler, merhabalar dostlarım. Şimdi güzel bir videoyla birlikteyiz arkadaşlarım. Güzel bir soru çözümü yapacağız. Trigonometriden birkaç tane soru çözmeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi hemen kalemimizi aldık. Bakalım ne diyor? İlk sorumuz. Vira bismillah diyelim bakalım. Şimdi diyor ki yukarıda BAC dik üçgeninde. BA diktir şuraya tamam açı ortay olduğunu CE ile şurada ikiz kenarı X'i gördük. Kosinus X nedir diye de bir soru sormuş bize. Şimdi canım kardeşim bu sorunun çok benzerini yani X açısı kaç derecedir şeklinde e, sen zaten geometride normalde çözmüş olman lazım bu sorudan. Çözmediysen de biz şimdi tane tane anlatacağız zaten. Bak ne yapıyorum kardeşim. Şimdi burada bir kere eşit açılarım var. Hemen bunlara bir aynı harfi yazalım şöyle A'a. A olduklarını söyleyelim bunlara. Ee, sonra şuradaki üçgende, bakın şurada bir üçgenimiz var. Bu üçgenin iki iç açısının toplamı yani A ile X'in toplamının bir dış açıya hatta üçüncü açının dışına eşit olduğunu biliyorum. Yani şu son yaptığım açıya eşit. O halde buraya X artı A olduğunu gösterelim. Burası X artı A. Sonra... Yine şu üçgene bakın dostlarım. Bu üçgende de 90 ile A'nın toplamı, şuradaki A'nın toplamı yine iki iç açıdır. Şurası üçüncü açımız olur ki bu üçüncü açının dışına eşit olmalıdır dostlarım. Yani şuradaki açının tamamı 90 artı A olacak arkadaşlar. O halde X de şurada olduğu için buraya 90 artı A ama eksi x var değil mi bir de dostlarım? Şu x'i çıkarttım. Şuradaki açımızı bulduk. Ve bakın bu ikiz kenardan dolayı da x artı a'nın biz 90 artı a artı x'e eşit olduğunu çok iyi biliyoruz. Hemen a'lara bay bay dedim. E, eksi x tabii şurası pardon. Eksi x'i bu tarafa aldım. 2x eşittir 90 çıktı. x eşittir 45 derece geldi. Evet x'i 45 bulduk. Bizi de nesini soruyor? Kosinüs x'i soruyor dostlarım. İstersen bir dik üçgen çizip de bulabilirsin. Ya da aklındaysa hemen kök 2 bölü 2 olduğunu da söyleyebilirsin kardeşim x. Evet şimdi geçelim bir sonraki sorumuza. Şimdi de bu soruya bakıyoruz dostlarım. Hemen kalemi de şöyle bir alalım. Ya bu kalemi değiştiremiyor muyuz acaba? Çok kalın uçlu bir kalem. Şuradan ucunu bir ince yapalım bakalım. Şimdi bu sorudayız dostlar. Bakalım ne diyor sorumuz. Yine bir eşitlik görüyorum. Şurada diklikten diklikinmiş bir öklit bağıntısı çakılabilir. Tanjant x'i soruyor bize. Hadi bir başlayalım. Şu öklit dedik madem bir ökliti yapalım. Şuradaki kenar uzunluğuna bir harf verelim. A diyelim buraya. Dolayısıyla bu da A olmak zorunda. Şuraya da B yazalım dostlar. Şimdi bakın. Şu yukarıdaki dik üçgende diklikten diklik indiği için öklit yapacağım. Hatta yan kenarın yani altının öklitini yapıyorum. Kural şuydu. Altının karesi eşittir. Önce yakın olan parça yani A çarpı hipotenüsün tamamıydı dostlarım. Yani A artı B. Yazalım şuraya. A çarpı A artı B olduğunu söyleyelim. Hatta bunu şöyle düzgünleştirelim birazcık daha. 36 eşittir. A kare artı A B geldi diyebiliriz dostum. Şimdi şurada da bir öklit bağıntısı yok pisagor bağıntısı var. Bir de bunu yapalım arkadaşlarım. Pisagoru da çakalım. Hipotenümüz, hipotenüs kök 97. Kök 97'nin karesi. Yani 97 eşittir. Dik olan kenarların kareleri toplamına yani bir A'nın karesi artı bir de A artı B'nin karesi. Tamam. Şimdi şurayı biraz daha düzenleyelim. 97 yine eşittir diyelim. Burası A kare dursun. Şimdi şunu açıyorum. Birincinin karesi A kare. Artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 2 ab B. Artı ikincinin karesi B kare. Bakın şu kısım. Şurası. A kare ile A karenin toplamı 2 A kare yapar. Bir de 2 AB'miz var dostlarım. Yani şuradaki 36'lı A kare artı B kare olduğunu biliyorum ya. Bunun 2 katı arkadaşlar burası. Hatta şöyle 2 parantezinde A kare, artı B kare, A kare artı AB diye de yazayım. Bakın şurasını 36 diye biliyoruz biz. 2 ile çarptık 72 oldu. Yani 97 şuna eşit oldu. 72 ile bir de kenarda B kare kaldı değil mi? Şuradaki B kareyi de hemen aldım. Buraya yazdım. Peki 92'den, 97'den 72'yi çıkarırsak 25 eşittir. B kare geldi. Yani B'yi biz 5 bulmuşuz dostum. Hemen şu üst tarafta B yerine 5 yazarsanız şu en üstteki şurada yazın mesela. B yerine 5 yazdığınızda A'nın da 4 olduğunu görüyorsunuz arkadaşlarım. A'da 4 çıktı buradan. Getirip yerlerine yazıyorum şimdi. Hatta bunu ee, şurada Renkli kalemimizin mavi değil, ne renk yapalım bunu rengi nasıl değiştiriyoruz şuradan değiştiriyormuşuz yeşil yapalım pekala tablet kullanmaya da yeni yeni alışıyorum arkadaşlar o yüzden yazım da kötü çizimlerim de kötü olabilir çok sallamayın orayı mevzuyu öğrenmeye çalışın siz şimdi ne dedik A'yı 5 bulduk yok B'yi 5 bulduk şurası 5 A'yı da 4 bulduk o halde burası 4 burası da 4 geldi bize neyi soruyordu? Tanjant x'i. Aha şu dik üçgende hemen tanjant x'i gömebiliriz. Karşısına 4 düştü. Komşusuna 9 düştü dostlarım. 4 bölü 9'dur. Yani Ceyhan'dan geldi sorunun cevabı diyebiliriz. Evet. Şimdi hemen bir sonraki sorumuza geçelim bakalım. Bu sorudayız. Yine kalemimizi aldık. Bakalım neler yapacağız görelim. Şimdi. ABC bir üçgen, ikiz kenar üçgen hatta 20-20. Bakın bir soru bir çözüm muhabbetinde bunun benzerini çözdük. İkiz kenar üçgen var. Hemen ne yapacağım kardeşim? Tabanına dikliğimi bir indireceğim. Şuradan şöyle A'dan aşağıya doğru dikliğimi bir indirdim. Şöyle 90 derecede olduğunu gösterelim. Tekrar kaleme geri dönüş yapalım. Şimdi... Burada bir de açılarımızı yerleştirelim. Bakın bu x şurası 90 şu açıya da biz bir y yazalım dostlarım. Dolayısıyla x ile y'nin toplamı 90 oldu. Şimdi y var şurada bir 90 var. O halde şuradaki açının da x olduğunu ben biliyorum. Şimdi bana sinüs x'i soruyor. Artık x şuradaki üçgenin de şu dik üçgenin de bir açısı olduğu için buradan çok rahat x'in sinüsünü kosinüsünü her bir bokunu bulabileceğiz aslında dostlar. Şimdi bu yükseklik ikizkenar üçgende kayı kuralı yapıyordu. Tabanı 2'ye bölüyordu. Yani 16 16. Ve bakın bu dik üçgen sizin aşık olduğunuz bir dik üçgen çıktı. 12 16 20 üçgeni. Yani 3 4 5'in 4 katı olan üçgen çıktı dostlarım. Şimdi bize neyi soruyor? Sinüs x'i. Sinüs x neydi? Karşı bölü hipotenüs. Bu adamın karşısında 16 var. Hipotenüsünde 20 var. 16/20'den 4'e böldük 4, 4'e böldük 5. Yani Edirne şıkkı doğru cevap geldi Gord, kardeşi. Hadi geçtik bir sonraki soruya. Bakayım şöyle geçebiliyor muyuz? Hayır. Mecbur şöyle mi yapacağız? Şuradan gelsek tıklayamadık. O zaman ilk önce şuna mı tıklayacağız? Ya Bu işte tablete alışması uzun sürecek dostlar. Bakın yeni nesil bir soruyla karşı karşıyayız arkadaşlarım. Evet. Bakalım ne diyor. Zeytin toplamak için kullanılan e, AB ve AD merdivenleri merdivenlerine bir de AC desteği konmuş arkadaşlarım. AC'de destek. Orada bir diklik var. AD ile AB merdivenlerinin boyları eşitmiş. Dolayısıyla ikisinin de açısına alfa alfa ikiz kenar üçgenden faydalanıp X kaçtır diye bir soru soruyor. Şimdi bakın X bir dik üçgenin içinde değil. Ama ben istersem x'i güzel bir dik üçgen içine sokabiliyorum hemen. Şöyle yapıp bakın şu hamleyi yapıyorum. Şu c'den şöyle bir çizgi çiziyorum arkadaşlarım. Bu güzel olmadı. Şöyle bir bakayım kalemden ctrl z yapsam yine olmuyor. Geri alabiliyor muyum bunu? Hayır alamıyorum. Silgiyle silmeyi deneyelim. Şurayı sildim. Tekrar kalemime geri döndüm. Hatta bir de şuradan cızık çizme şeyini alalım. Evet. Şuradan tam AD'ye paralel olacak şekilde bir çizgi çizdim arkadaşlar. AD'ye paralel oldu bu benim çizgim. Hatta buraya da bir harf verelim. E diyelim. Şimdi bizim CE dediğimiz şey CE şu çizgi yani paralel oldu bu adama. Madem paralel şurada bir Z harfi var. Bu Z harfinden dolayı buranın da 90 derece olduğunu ben biliyorum. Ve bakın X dediğimiz şey artık şu dik üçgenin içine girdi kardeşim. Şimdi bu açı alfa ise yöndeşlikten şuradaki açının da alfa olduğunu biliyoruz. Şuna da alfa olduğunu söyleyelim. Ve alfa ile alfa'nın toplamı iki iç açı bir dış açıya eşit kuralından şuradaki açının da iki alfa olduğunu söyleyebilirim ben artık. Ve bakınız burada şimdi. Kosünüs x dediğimiz şey şu oldu. Komşu bölü karşı. Yani şuraya a şey komşu bölü hipotenüs pardon. Kosünüs x ne çıktı? Komşusu b geldi. Hipotenüsümüz a geldi. Yani kosünüs x dediğimiz şey b bölü a çıktı. Peki iki alfanın nesini yazabilirim ben bu durumda? Bakın sinüsünü yazalım. İki alfanın da sinüsünü yazalım. Sinüs iki alfa eşittir karşı bölü hipotenüsten bu da b bölü a çıktı. Yani demek ki kosinüs x sinüs 2 alfaya eşitmiş dostlarım. O halde kosinüs x neye eşittir diye soruyor Sinüs 2 alfadır dedim. Yani Edirne'den sorumuzu işaretledim arkadaşlar. Evet hemen bir sonraki soruya geçelim. Bir kare ile karışık trigonometri sorusu galiba hemen bakıyoruz dostlarım. Köşegen ve şurada bir oran vermiş bize. Demiş ki EB ile DE arasında şu ilişki varmış. Yani biz EB'ye 3K diyeceğiz, DE'ye 2K diyeceğiz. Peki, buraya 2K yazdım, buraya da 3K'yı yazdım. Şu anda X bir dik üçgen içinde değil ama ben şuradan aşağıya bir diklik indirdiğimde artık X şu dik üçgenin bir açısı oldu. Dolayısıyla bu dik üçgenden ben x'in her bir şeyini bulabilirim. Tanjantını, kotanjantını ne istiyorsa bulurum. Şimdi öncelikle biraz benzerlik yapalım. Bakın bu indirdiğim diklik şu karenin şu kenarına paralel. Lan hocam madem ki paralel bu Edirne noktasında 2'ye 3 oranında böldüyse şu noktada da hatta bir harf verelim buna k diyelim. Bu noktada da 2'ye 3 oranında bölecek. Yani 2m'ye. 3M şeklinde böldü. Peki karenin bir kenarı 5M'ye çıktı. O zaman buna da 5M yazalım. Bakın bir tek şuraya da Y yazayım şu kenara. Y'yi bulacağım şimdi. Onu da benzerlikten buluyorum. 3 bölü tamamı 5. Yazalım şurada kenarda. 3 bölü 5 eşittir. Y bölü 5M'ye. Y bölü 5M'ye eşit. Peki bu 5'ler gitti y eşittir 3m çıktı o halde buraya da 3m yazalım bize neyi soruyor kardeşim tanjant x'i bakın x bu dik üçgende karşısı 3 komşusu 2m o halde 3 bölü 2'dir sorunun cevabı bursa'dan gelmiştir evet güzel bir soruydu bu da hemen geçtim bir sonraki sorumuza geçemedim yine geçemedim şu, evet. Kalemimizi aldık, başlıyoruz. Diyor ki dik üçgeninde AEC üçgeni AE boyunca katlandığında C noktası C üstüne geliyormuş. he C üssü de şuradaki AB'nin üstündeymiş. Dostlar, o halde AE bizim kat çizgimizse, kat çizgisi daima açı ortay oluyordu. Hemen açı ortay olduğunu gösterdim. Sonra. Açı ortay teoremi yapalım. Şu kollarının oranı 3'e 2. O halde ayaklar da 3K'ya 2K olmak zorundadır dedim. Şimdi gelin bir de bütün üçgende Pisagor çakalım dostlarım. Hepsinde bir de Pisagor'u çakalım. Ee, Pisagor'dan da ne diyeceğiz? 3'ün karesi yani 9 eşittir. 2'nin karesi 4 artı 5K'nın karesi yani 25K kare. Buradan 5 eşittir 25K kare gelir. 5 bölü 25 yani 1 bölü 5 eşittir. K kare geldi dostlarım. Dolayısıyla K dediğim uzunluk 1 bölü kök 5'miş. O halde şurası 2 bölü kök 5 çıktı. Burası 3 bölü kök 5 çıktı. Şimdi bizden ne istiyor? Kotanjant X. X neresiymiş? A, e, B açısı. Yani şuradaki açının kotanjantını istiyor bizden X'in. Tabii ki sen... X bir dik üçgen içinde olmadığı için hemen kardeşinden faydalanacaksın. Yani e, bütünlerinden toplamları 180 olandan. Bakın burada X ile Y'nin toplamı 180. Biz ne dedik toplamları 180 olanlardan biri abi biri kardeştir her zaman. Ve kotanjant ailesi abi kardeşte ayrımcılık yapıyordu. Pozitif ayrımcılık yapıyordu. Yani sen kotanjant X'i istiyorsun ama kotanjant Y'yi bulursan bunun eksilisi olacaktı cevap. Peki y bir dik üçgen içinde mi? Evet. Kotanjantı ne geliyor? Komşusu 2 bölü kök 5 bölü karşısı da 2. Hemen bu 2'yi ters çevirip çarptım. 2'ler gitti. Bakın cevap yani kotanjant y daha doğrusu 1 bölü kök 5 çıktı. O da nedir hatta? Kök 5 bölü 5'tir. Ama bu kotanjant y. Kotanjant x yani kardeşinin kotanjant değeri ne olacak? Bunun eksilisi. Eksi kök 5 beş bölü 5'tir. Sorumun doğru cevabı diyorum dostlarım. Evet hadi bakalım bu kadar yeterlidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi.